çalışması olandırabilirseniz e, şimdi Şırnak Üniversitesi'nden doktor öğretimiyeti tarif demir hocamızda en notu dinleyeceğiz akademik yazım araçlarından e, yurt dışında en çok yaygın olanı Türkiye'de e, lisans ücretli durumu olduğu için çok yaygın değil ama gene de web servis üzerinden ücretsiz kullanılabiliyor tarif hocamdan dinleyeceğiz etnot nedir ne işe yarar e, bilsek götürür, getirir buyrun hocam teşekkür ediyorum hocam ee, sesim geliyor sanırım sıkıntı yok evet. Ee, şimdi e, öncelikle EndNote programı e, tıpkı Zotero ve Mendeley'de olduğu gibi hocam. E, bize de atıf ve kaynakça oluşturma noktasında, iki tane müzi oluşturup saklama noktasında e, inanılmaz bir kolaylık e, sağlıyor. E, bu neden önemli? Her şeyden önce kısaca onu bir iki dakika izah edeyim. Bildiğiniz gibi bilimsel araştırmaların e, en önemli unsurlarından bir tanesi e, atıf ve kaynakça. E, Dizayn etmektir. Zira e, atıf yapıp da göstermediğinizde veya hatta hiçbir şekilde atıf yapmadığınızda bu iş e, etik komisyonlara kadar gidebiliyor ve intihar suçlamasıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bu noktada faydalandığımız kaynakların her birini mutlaka ve mutlaka hem dipnotta hem de e, kaynakça e, kısmında göstermemiz e, gerekiyor. E, bu anlamda az önce de bahsetmiş olduğunuz gibi siz girişte e, önceden e, elle yapılıyordu, manuel yapılıyordu. Gerçekten bir tırnak içinde bir hamallık idi. Bu tür teknolojilerin e, çıkmasıyla ve yaygınlaşmasıyla e, gerçekten e, bu iş kolaylaştı. En son endnote öğrettiğim bir hadisçi hocamız e, makale yazmaktan daha çok zevk almaya başladım diyor. Daha da çok hani böyle kolaylaşmaya başladı diyor e, bu tür programlar sayesinde. Yine Arif hocamın dediği gibi onu da ekleyeyim. Endnot'u 8-10 yıldır kullanıyorum fakat hepsini bilmiyoruz. Kimse yani bilmemize de gerek yok. Biz nihayetinde son kullanıcıyız. Hani 10 yıldır kullanıyorum. Hani ne işimizi İşimizi görüyor tırnak içerisinde. Her türlü lazım olan şeyi biliyoruz. Bu noktada ben kısaca bir sunum yapacağım. Zaten isnadımızın sitesinde de Abdullah hocam da sağ olsun ayak oldular. Orada videolarımız var, orada araştırmacı arkadaşlarımız, hocalarımız, yüksek lisans öğrencilerimiz istifade ediyorlar. Bu noktada ben bir ekran paylaşarak birkaç hususu, hani dediği gibi 15-20 dakikada ne kadarını şey yapabiliriz, bir genel hatlarıyla nasıl kullanılır, ne işe yarar, nasıl kolaylıkları vardır. Bunun el notun tabii ki zotero de var. Açıkçası ben onları hiç kullanmadım. Ortak olan birçok noktası var. Fakat Abdullah hocamın da belirttiği gibi EndNote yorum dışında en çok kullanılan, e, Türkiye'de ücretli ama üniversiteler bunu satın alıyor. Mesela bizim üniversitemiz satın aldı Şırnak Üniversitesi sağ olsunlar. Bütün öğrencilerimize, akademisyenlerimize bunu ücretsiz e, sunuyor. Yavaş yavaş gelişiyor e, bu anlamda. En fazla kaynak e, stilini barındıran bir e, altyapısı var e, EndNote'un. İşte APA, Chicago, Birşok Üniversitesi'nin veya işte İSNAD gibi e, taklayabiliyorsunuz. Bu anlamda bir kısaca öncelikle bir arayüzüne bir bakalım. Master, benim paylaşacağız hocam. Evet, şu an evet. ekranı paylaşıyoruz sanırım hocam. Evet hocam. Evet, şimdi buradan açtığımızda Word'teki bir eklenti olarak geliyor tabii ki bir uzantı olarak geliyor. Burada en sonunda EndNote diye bir giriş sekmesi oluşuyor. İşte burada hangi stil ile yazıyorsanız e, o e, oluşuyor. E, burada yönetim kalemesi var. E, burada go to endnote şeklinde e, diyerek e, endnote penceremizi açıyoruz. Bu bizim endnote arayüz penceremiz, uygulama penceremiz. E, deneme adında bir kütüphane oluşturduk. Bu kütüphaneye e, kayıt etmiş olduğumuz e, eserlerimizin, künye hepsi burada e, Ne yapacak hocam? E, sıralanacak. Bu anlamda bu tarafta da yine işte son olarak eklenenler, silinenler vesaire gibi toplam referans sayısı gibi kütüphaneye eklenmiş olan şeyler var. Künye bilgilerini buradan görebilirsiniz. Öncelikle birikim manuel hemen yani kaynak ekleme, kütüphanemize kaynağın künye bilgilerini ekliyoruz değerli hocalarım. Atıf yapmak için, kaynakça göstermek için bize ee, ne lazımsa o bilgileri doğru bir şekilde giriyoruz. Ee, çok net ve e, özet bir şekilde söyleyeyim. Eğer künye bilgilerini doğru ve istenen bir şekilde girmiş olduğunuzda, e, atıflarda, dipnotlarda, kaynakçalarda hata yapma ihtimaliniz yok. Yani program e, çökmediği müddetçe e, öyle bir hata yapma ihtimalimiz e, yok. Kaldı ki bugün e, biliyorsunuz e, işte APA'nın setili farklı istnat yeni geliştirdi birkaç yıldır. E i̇şte e, bu anlamda hepsinin teknik detayları var. E, i̇talik yazılması, tırnak içine alınması vesaire iki nokta konulması ve yükle olması gibi. E, yani akademisyenler artık bunlarla uğraşmamalı diye düşünüyorum. E, metnin içeriğine, e, kalitesine veya yorumlarına değerlendirmeye odaklanması lazım. Abdullah hocam önce güzel söyledi. Bu zorunlu olsa yok tarafından. E, Bilimname dergisi onu zorunu yapmış hocam. E, geçen baktım. E, yazım kurallarına e, manuel yazılan makaleleri kabul etmediklerini beyan etmişler açıkçası. Ben de bizim dergide yapayım dedim ama e, bizde kullanmayan çok fazla arkadaş olduğu için <gülüyor> neredeyse e, ben hiç yapacaklardı yani orada. E, bayağı bir zor durumda kalacaktık. Şimdilik herhalde hazır değiliz. Bu arayüzümüzde değerli hocam özet olarak en çok kullandığımız şeyleri e, sol tarafta new reference dediğimiz yerden e, referans ekleme şeklimiz var. Öncelikle burada referansın tipini seçiyoruz. Yani ekleyeceğimiz şey kitap mı? Tahkik, sadeleştirme, kitap bölümü mü? veya da bir makale mi? veya da tez mi? Öncelikle bunu doğru seçmemiz gerekiyor. Bu anlamda doğru seçtiğimiz takdirde doğru yollardan devam edeceğiz. Bir kitap diyelim örnek olarak elde yazdığımızda. Yazarın adı ve soyadını hemen yazacağız. Ahmet Korkmaz misal. Tamamen farazi şey yapıyorum. yaptım. 2020 yılında e, Kelam tarihi diye. bir kitap yazdığını varsayalım. Tabii ki burada, bakın burada yanlış yazarsanız, ilk notlarda da yanlış çıkar. Baş harflerini misal hani büyük yazmanız gerekiyor. Muhakkik varsa yazıyorsunuz, sadeleştiren varsa yazıyorsunuz, e, yoksa boş bırakıyorsun. Ankara diyoruz mesela, e, herhangi bir yerle diyelim. Ali bacım. İsmi soyad at yazarsak e, öğrenciler de yanlış e, fark ederler. Hocam tek isim ve soyisim olduğunda sıkıntı olmuyor. Birden Aynen. fazla soyisim olduğunda sıkıntı oluyor. Tamam. E, o şekilde de olur. Hani e, korkmazam şeklinde. Bu hani videolarda ayrıntılı olduğu için hocam burada çok tamam. fazla şey yapmadım. Tamam. E, Ankara'da işte Dost Kitabevi Yayınları olsun vesaire. Baskı sayısı eğer varsa 2 diyorsunuz. Bunu e, CTLS ile Kaydettik. Bunu şimdi küçük ekranımızdan çıktığımızda bakın gördüğünüz gibi burada kayıtlı oldu. kütüphanemizde şu anda Ahmet Korkmaz'ın Kerem Tarih kitabının künye bilgileri özet olarak burada var. Daha sonra bir yanlışlık yaptığımızda yine bu ekranda sağ şu yere tıkladığımızda değişiklik yapıp yine CTRL'siyle kayıt edebiliyoruz. Aynı şekilde makaleleri de bu şekilde kaydedebiliyoruz. Ee, bunun teknik detayları var. Şimdi isterseniz hani e, bizde kaydedilmişi var e, hesabında olduğu gibi. E, farklı bir e, benim kendi şeyimi açayım. E, kütüphanemi açayım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi burada benim e, kütüphanem var. Yıllardır e, eklediğim makaleler, kitaplar, ansiklopedi maddeleri toplam 495 tane e, kaynağımız e, olmuş. Peki sadece manuel mi ekleyebiliyoruz? Elbette ki hayır. E, dijital ortamlarla da bağlantılı olduğunu söyleyebilirim e, bu anlamda. Örneğin e, buradan e, bir takım veri tabanları var. Biliyorsunuz işte Sage şey Journals gibi, işte Sage Publizations gibi ya da ne bileyim JSTOR gibi, e, Apps Host gibi bir sürü veri tabanı var. EndNote çok fazla kullanıldığı için yurtdışında bu tür veri tabanları doğrudan EndNote ile bağlantılı ve oradan e, atıf kaynakça köyüye bilgilerini e, alabilirsiniz. Örneğin buradan bir makale açtık diyelim. Çalışırken işte İslamik modernizm diye bir makale. Bunun e, bunu e, tek tek elle yazmamıza e, gerek yok. E, sol tarafta e, buluyorsunuz ya da dergilenmişte veri tabanı neredeyse e, işte mesela burada oluyor. Site denen bir e, kısma tıkladığımızda burada Donald download citation dediği yere hangi formatta indirmek istiyorsunuz? Yani bu atıfı hangi formatta kaydetmek istiyorsunuz? Endnote dediğiniz takdirde e, seçebiliyorsunuz burada tabii ki BibTeX falan e, farklı şeyler var. Download citation dediğimizde bir e, dosya indiriyor sol tarafa. Buna sadece bir defa tıkladığınızda bakın gördüğünüz gibi makalenin bütün künye bilgileri, öz, abstract, keyword e, ne oldu? bizim makalem, bizim kütüphanemize kayıtlı oldu. Yani onları elde yazayım. Acaba hangi dergi vesaire gibi bunlarla uğraşmaya gerek yok. Yine başka sitelerde mesela burada yine ben baktım. Jstor'da mesela bir makale daha var. Bunda farklı bir ekranı var. Makale aramalardan sonra böyle çıktığında değerli hocalarım sağ tarafta site kısmından yine export dediğimiz yerde burada risk file şeklinde yapabiliyoruz endnot için işte manager veya zotero için risk file dediğimizde değerli hocalarım yine bir dosya indiriyor ve ona bir defa tıkladığınızda bakın gördüğünüz gibi bütün makalenin künye bilgileri erişim adresine kadar Tabii ki burada lazım olmayanlar var özellikle isnat kullanımı açısından yaygın olarak baktığımızda lazım olmayan unsurları silip kaydedebilirsiniz. Mesela publisher gerek olmuyor. Mesela bunu seçtim. Silip CTRLS ile kaydettiğimde daha sağlıklı bir atıf yapma şansım olur. Gelelim bizim dergi parka. Şimdi bizim dergi park Yaklaşık bir buçuk yıldır bu durumu kendilerine mail atıyorum arada ne oldu bu EndNote. Herhangi bir makaleye tıkladığımızda, değerli hocalarım, yukarıda gördüğümüz gibi Zotero, Mendeley, EndNote gibi çeşitli araçlara ekleme şansı var. EndNote çalışmıyordu bir buçuk iki yıldır, bunu halledeceklerini söylediler ve en sonunda bu ara yüz değişimiyle Dergi Park'ın hallettiler. Ama diyorum ama Normalde e, tıkladığımızda e, alabilmemiz gerekiyor. Görünüyor bilmiyorum. E, bir hata var. onda da tekrar yazdım. Üzerdecekler. Burada e, tıkladığımızda sizin e, kayıtlı e, senkronize olmuş hesabınızı istiyorlar. EndNote'a kayıt olmanız gerekiyor. Bunu girdiğimizde e, değerli hocalarım e, bakın burada e, bilgileri alıyor. Hani title, year Burada işte hatalar var şu an EndNote'da onu gidermeye çalışıyorlar muhtemelen yakın zamanda bunları gidericekler. Bunu servis dediğiniz zaman hani olduğu gibi dergi kapındaki herhangi bir makalete sizin kütüphanenizde kayıt altında olmuş olacak. Müthiş bir kolaylık sağlayacak yani onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi metinde atıf yapma örneklerine bakalım dedik. Örneğin bir word metnimiz var. Ee, yazıyoruz işte rastgele yazıyorum. Dipnotumuzu e, verdik. Buraya geldiğimizde e, insert citation kısmında e, bir ara yüz açılıyor. Yani bizim kütüphanemizdeki eserlerden hangi esere atıf yapacaksak buradan arıyoruz. Örneğin ben e, en son aradığımda işte e, Eki Duman Hoca'nın e, şeyini bu çatışması çatışmasıyla ilgili bir çalışma daha önce kaydetmişim künyesini. İlk dediğimiz takdirde değerli hocalar burada gördüğünüz gibi kendisi işte ithalik yapıyor, parantez açıyor, iki noktayı koyuyor, ilgili buraya koyuyor. Yani herhangi bir şekilde hata yapma şansınız yok. Doğru verileri girdiğiniz takdirde ya da işte bu dijital bir kıyafet falan olmadı müddetçe herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Yine buna tıkladığımızda tabii ki sayfa numarası vermemiz gelecek. Edit Merit Citation kısmından sol tarafta e, atıfı açtığımızda burada görüyorsunuz e, Prefix, Suffix ve Page var. Mesela kaçıncı sayfadan atıf yapmışım? İşte 25 ila 27. sayfalar arasında atıf yapmışım. OK dediğimde e, sayfa numarası kendi kendine geliyor. En güzel yeri bakın en sona metnin en sonuna buraya e, kaynak çayı oluşturuyoruz kendi kendine kaynakça oluşturuyor. Bunu otomatik yazabilirsiniz. Mesela biz kaynakça diyelim şöyle. Burası kaynakçamız. Metnin sonunu oluşturuyor tabii ki. E, alfabetik sıraya göre e, seçmiş olduğunuz stil yapısının e, kurallarına uygun bir şekilde ne yapıyor? E, sıralıyor. Başka birkaç atıf daha yapalım. Mesela e, şuradan Insert Citation'dan mesela hani e, diyelim <gülüyor> hocamın kimine verelim. Mesela nedir? Bir atıf seçtik herhangi bir makale. Yani isim, soyisim, makalesi de yazabilirsiniz. Bütün kütüphanenizdeki kayıtlı e, künyeleriniz buraya gelir mesela hani. E, bunu seçtik diyelim bir kitap bölümü. Atıfı e, yapıyoruz. Bakın ikinci atıf hemen geliyor düzgün ve kurallara uygun bir şekilde. Ve gördüğünüz gibi işte e, Bayer soyismi B'den önce geldiği için kendisi hemen alfabetik olarak ilk sıraya e, göre düzenliyor hani e, bu anlamda e, devam edelim birkaç atıf daha yapalım farklı farklı e, kaynaklardan olsun ya da mesela a ile başlayan e, bir şey olduğunda atıfımızı yapıyoruz aynı bakın gördüğümüz gibi hemen kaynakça kendisi alfabetik sıraya göre ne yapıyor, düzenliyor. Metin içinde yazdık e, fakat şu kaynağı silmemiz gerekecek mesela. E, bu da çok önemli. Mesela biz geçen sayılarda çok sıkıntı olmuştu en son sayıda. Metnin içerisinde atıfı yapmış fakat kaynakça da belirtmemiş hocamız. E, bu şekilde yayınlanıyordu son anda fark ettik. Veya da metin içinde hiç atıf yapmamış, direkt kaynakça da belirtmiş. Entmod programı ve benzeri programlar bu tür hataları sıfıra indirir. Neredeyse değerli hocalarım böyle bir şansınız yok. Mesela diyelim ki Memezeki Duman e, hocanın e, çalışmasını atıf yapma ihtiyacı hissetmedik, o paragrafı sildik. E, bir null dipnottu. Mesela geliyoruz bir null dipnotunu oraya. Dipnotu doğrudan kaldırdığımızda, e, bakın gördüğünüz gibi kaynakçadan da kendisi otomatik olarak e, siliniyor. Bu anlamda dediğim gibi müthiş bir kolaylık. E, sağlama şansımız var. Ali, Peki, hocam, aynı dip Efendim, Ali hocam, mümkünse 2-3 dakika içinde toparlayabilir miyiz? Tamam. Hocam e, bitti. E, yine burada e, hesabımızda değerli hocalarım, kaydetmiştik dedik ya mesela o referans. E, bilgisayar çökebilir, format atabilirsiniz veya hatta herhangi bir şey olduğunda bu hocam benim 492 tane kaynağım ne olacak? E, bunları bilgisayar e, sen konuza edebiliyorsunuz. Burada Edit Preferans kısmında bir hesapla ilişkilendiriyorsunuz değerli arkadaşlarım. Sayıne kısmında benim hesabım var. O da e, internette şurada hemen ben açmıştım onu zaten. Endnote'un e, online hesabından bir kayıt yapıyorsunuz ve buradan kullanıcı ve adı ve e, pasaportunuzu az önce göstermiş olduğum buradaki sayıne kısmına e, yapıştırdığımızda e, herhangi bir şekilde e, kaybolma şansınız yok hiçbir şekilde yok olmuyor değerli hocalarım. Son olarak hani metinde yazıyoruz başımıza gelebilecek bir şey. İsnada göre yazdık. O dergi İsnada istiyordu. Gönderemedik veya başka bir şey oldu. Başka bir dergi APA istiyor. Biz bunu nasıl dönüştüreceğiz? Buradan arkadaşlar değerli hocalarım stil seçeneğinden farklı bir stil seçerek işte APA veya Chicago 17. mesela APA'yı seçtiğimizde mesela ee, tabii ki apa metin içli olduğu için metin içi yapmamız gerekiyor. Kaynakçayı şey Daha sonra buradan e, bunları metin içerisine almamız gerekiyor. Yani e, müthiş bir kolaylık e, sağlıyor araştırmacılara e, verilere doğru girdiğimiz takdirde e, herhangi bir şekilde hata yapma şansımız yok. E, i̇stediğimiz gibi elimizde bir defa bir eser bir defa kaydettikten sonra değerli hocalarım e, ömür boyu artık o eser lazım olduğunda her başvurmamız gerektiğinde kullanabiliriz herhangi bir şekilde hata olmadan. Dediğim gibi detayları çok var fakat videolarımız da var istatistik sitesinde. Genel olarak bu şekilde tanıtımını yapabiliriz değerli hocam. hocam teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum sunumumuz için. Evet artık e, yüksek lisans doktoru öğrencilerimiz özellikle lisans döneminden itibaren bunlardan bir tanesini öğrenirlerse okudukları kitapları kaydedebilirler. Sonraki evet. akademik tartışmalarını kullanabilirler. Yapmazlarsa ne olur benim başıma geldi. Örneğin doktora tezimizi yazdınız diyelim. 600 tane dipnot kullandınız. Sonra doktora tezinin yayınlansın diye bir yayıncıya gönderirsiniz. Yayıncı der ki ben senin yazdığın dipnotla istemiyorum. Benim sualim evet. bu. Buna dipnotu kaynakçaya çevir de, oturur 2-3 ay dipnotu kaynakçaya çevirmeye Aynen. uğraşır. Hiç gerek yok. Ben bunu yaptım. Ben İSAM'a göre hazırlamıştım. Gönderdim İSAM'da yayın öncesi de dediler ki biz formatı değiştirdik. Buna göre hazırla. Yani 1-2 ay uğraştığımı hatırlıyorum. Oysa Zotero veya EndNote kullanılmış olsa bir tıkla de teşekkür ediyorum hocam. Şimdi e